Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu video biraz farklı olacak çünkü kameramımım var. Kameramımım bir şey lokar gibi. Ben. Kameraman. Hiç böyle çekim yapmamıştım zaten. ben tamam. yola düşeceğim, ben, ben daha heyecanlıyım. Los Angeles zaten böyle filmlerin, dizilerin seti olmuş bir yer ama aynı zamanda çok fazla turiste ve öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. O yüzden buraya gelmek isteyen de çok insan olduğunu biliyorum. Ben de bu video serisinde LA'ya geldiğiniz zaman mutlaka fotoğraf çekmeniz gereken noktaları sizler için bir liste haline getirdim. Bugün de şehir merkezinden başlıyor bu bölümde. Şu an Beverly Hills'teyiz ve Beverly Hills'te mutlaka gelmeniz gereken, fotoğraf çekmeniz gereken noktalarla başlayacağız. Şimdi de Rodent Drive'ın en meşhur kısmındayız aslında. Ee, çok şanslıyız ki bu sezonda yılbaşı sisleri konmuş oluyor, o yüzden farklı bir hava var. Ama görüntüye aldanmayın, hava 30 derece. <gülüyor> Bu söylemek istiyorum Rodaire Drive Drive'a ilgili. Rodaire özelliği nedir? Rodeo Drive aslında çok yıllar öncesinden beri e, filmlere de zaten konu olmuş. En meşhur ve en zengin, en lüks mağazaların olmasıyla e, ünlenmiş bir yer. Aslında özellikle bu Rodeo Drive dediğimiz cadde gerçekten en pahalı mağazaların olduğu, hatta dünyada en meşhur caddelerden biri diyebileceğimiz bir cadde. O yüzden burası zamanla zaten popülaritesini kurmuş, Görsel olarak da çok güzel. Ne kadar alışveriş yapabiliriz sorgulanır. Ama fotoğraf çekilmeye değer mi? Değer. Ee, şimdi en meşhur merdivenlere doğru gideceğiz. You never wanna pick up Rodeo Drive merdivenleri de aslında Beverly Hills'in en meşhur köşelerinden bir tanesi. Bu arada Rodeo Drive ismi de 1906'da biliyor musun? Yani yani, 120 yıldır bu halde, şaka gibi, bu merdivende ilk yapıldığı zaman buraya Via Rodeo dedikleri zaman, yani o ismi 1906'da verdikleri zaman kurulduğu için tarihi de bir önem taşıyor her sene böyle farklı bir temada tutsuyorlar mesela geçen sene sanırım geyiklerle tutmuşlardı bugün yine not o ee, bu yüzden burası fotoğraf çekilmek için muhteşem noktalaydan bir tane. Orada Beverly Hills'e gelirseniz kesinlikle Alfred'ten kahvenizi almayı unutmayın. Alfred Los Angeles'in en meşhur kahvecilerinden bir tanesi. Ve şimdi de Beverly Hills yazısının olduğu şu gördüğünüz meydanın etrafında bulunan orta terasında. Böyle bir favorite, tam fotoğraf çekilebileceğiniz bir devreli bir var. Ayrıca oturabileceğiniz yerler, birkaç restoran ve kafe var. <gülüyor> Burası da gerçekten takılmak için çok keyifli. Hem de kahvenizi herhangi bir yerden alıp fotoğrafınızı çekilip gayet ucuz bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Evet, şimdi Beverly Hills'in en meşhur caddelerinden birindeyiz. Aslında o filmlerde vesaire herkeste gördüğünüz bu Palmier yollardan burada paralel olarak neredeyse 6-7 tane bulunuyor. Ama benim favorim Bedford Drive. Çünkü hem girişinde çok güzel bir kilise var hem de bence böyle en şaşavlı bir tanesi Aslında Beverly Hills'e yani biraz önce bulunduğumuz yere 7-8 dakika maksimum 10 dakikada yürüyebileceğiniz bir yer. Ama rahat rahatlı fotoğraf çekilmek istiyorsanız arabamızı rahat değil. Hemen yol kenarına park edip rahatça fotoğraf çekilebilirsiniz. Yani söyleyecek falan bir şey yok. Evet. Benim en sevdiğim yerlerden bir hafta. Müzik <gülüyor> Evet, şimdi Bill Rogers Park'tayız. Burası Beverly Hills'de bulabileceğiniz en lokal ve turistlerin gerçekten bilmediği parklardan bir tanesi ve e, bu arada Beverly Hills'in ilk halka açılmış parkıymış. 1915'ten beri bu park bu halde. Ve ben bu parkı hem işte şimdi göreceğimiz şelalesi, işte palmiyeleri vesaire böyle bir piknik yapmak vesaire için çok seviyorum. Hem çok sakin, rahatça gelip o istediğiniz palmiye görüntüsünü de alabileceğiniz yerlerden bir tanesi. Ve tabii ki de en önemli kısmı meşhur Beverly Hills otelin tam önünde bulunuyor olması. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Ee, onun önemi de aslında şöyle Beverly Hills'in çok meşhur fotoğraflarını gördüğünüz otelin önündeki karesini çekmek için arabanızı park edip otelin yakınında bulunmak çok zor. Gerçekten otele gitmiş olmanız gerekiyor ya da ee, bir şekilde buradan oraya yürümeniz gerekiyor. O yüzden ben buradan o görüntüyü alabilmeyi de çok seviyorum. Bir taşta iki kuş şeklinde sincapçık. Buraya geldiğinizde buraya geldiğinizde hem oteli görebiliyorsunuz hem de parkta resim çekebiliyorsunuz. Şimdi otele doğru gidelim. Otelle ilgili bir iki şey anlatacağım. <Gülüyor> 1912 yılında inşa edilmiş ve o günden beri bütün ünlülere, artistlere inanılmaz fazla ev sahibi yapmış bir otel. Ve daha önemlisi ve daha ikonik olmasının en büyük sebebi meşhur Hotel California şarkısının da asıl karakteri ve asıl konunun geçtiği otel olması bu yüzden de çok böyle ikonik bir anlam taşıyor. O, onun yanı sıra zaten çoğu hala şey, Hı -hı. ürünün, artistin, e, sosyal medyasında rastlayabileceğiniz yer. İçinde güzel kafeleri ve restoranlar var. Her zaman kim olursa kalırız, otele de gidebiliyorsunuz. Belki de hafif için biliyorsunuz. Aslında otelin içinde de buradan çekilmek çok güzel de şey. uygun. Ama şimdilik buradan rahatça fotoğrafımızı çekebilirsiniz. <gülüyor>